Don't, don't, Ee, ama yani tatil daha yeni başlıyor bizim. Şöyle adım adım. Adım adım tam tatilin moduna değiliz aslında. Bozcaada'da ilk defa gideceğiz. Çok merakla bekliyoruz neler olacak, neler yaşayacak. Ama daha gidemedik. Hani evet. yolu o kadar, evet, yolu o kadar şey yaşıyoruz ki dolu dolu yaşıyoruz ki. bilmiyorum ne zaman varız bilmiyorum. <gülüyor> İlk liskelesindeyiz. Olcay'a gitmek için feribot kullanacağız. Saatlerdir oturmaktan. Ay benim ağrım. Benim ağrım. Herkes ölüyor. Uykusuzluk, uyuşukluk. 5 dakika ile vapuru kaçırdık. Evet, Feribotu falan. kaçırdık. Vardır bunda da bir hayır değil mi Zelal? Tabii canım öyle. <gülüyor> zelal ölüyor. Tabii ki de. Bana hayır arabada kızıyorlar. Müşra şey biraz izin ver artık uyuyalım diye. Evet. Ben uyumasınlar diye sürekli konuşuyorum beni. Diğer <gülüyor> arabada geldi. Diyorum 5 dakikada kaçırdık. Ne evet, düşünüyorsun? Ya moraller bozuk yani. <gülüyor> Son çağı içmemiz gerekiyordu yani. Onu anladık. Kahvaltı çok oyalandı bence. Aslında oyalanmadı. Hedefimiz zaten üçe şey içmekte ama baktık hızlı gidiyor kahvaltı. Gelelim dedik. Feribotu şurada görmek çok acıttı canımızı. Evet, tam girdi feribot bize bay bay diyordu. Evet diğer arkadaşlar da geldi. Şu uyan araba. <gülüyor> Üzgün ve şükürüz. <gülüyor> evet geliyorlardı. Biz de arabadakilerden biri. Burçaydı. <gülüyor> berk. Berk. <gülüyor> Yara nerede ölüyorduk ya? Nerede ölüyorduk? Bayağı gözünüzden geçiyorduk Berk iş Her şey oskışmıştır. <gülüyor> Siz olun su içmeyin yoldan. <gülüyor> <gülüyor> Yapın evdeyken Aha, öyle çıkıyor. Evet, hazırlıklı, hazırlıklı olarak. Ben <gülüyor> <gülüyor> aslında Berk'im de sanırım. Devam <gülüyor> edeceğiz. Gel çok güzel. Söyleşen çok güzel. Aynen. <gülüyor> İniyoruz artık. Sese bak ya. Çok fazla ses var. Şimdi arabalara geçiyoruz da ineceğiz. Otelin manzarası mükemmel ya. Şöyle göstereyim. Ya çok güzel bir yer Bozca'da. Ya. Mükemmel, bayıldım şu an. Selena şimdiden yerleşmeye başladı. Evet, bakları. Gezmeye başladım Önce yemek yemeye gidiyoruz. Karnımızı doyuracağız. Çok minnoş bir yer ya. Mükemmel bir yer bu. Güzeldi. Ben burada yaşarım. Değil mi güzel? Ben de burada yaşarım. Çok güzelmiş. Bayağı güzel. Ne o güzel lan. Kit manası. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Bak bunu sevdim. Hindistan cevizi de kom Hindistan cevizinin. Ben de Birazcık bir dondurma koyuyoruz. Niye almasın? Hani bir alsayım. Video. Bu nasıl bir dondurma yiyiş? <gülüyor> nasıl yenir ki dondurma? <gülüyor> Bana böyle örtüler. Kim neyle yiyor bu arada? İsik İn bal badem, muz, incir, e, süt kaymak. Çok farklı olmuş. İncir kaymak lavantası ne yeşil var 9 kilo da 9 ay mezdiki memnun musunuz memnunum mu, abi bayağı <gülüyor> kaylaşma ya donduruyorlarken <gülüyor> <ya. gülüyor> lavantayı çok seviyor şu an lavantalı dondurma yapıyor Lavanta bayılıyorum <gülüyor> <gülüyor> lavantaya güzel mi ya, ya ay muhteşem lavantalı zaten kokusu da çok sevdim. yerimiz ay şu an patlama <gülüyor> ay <Aynen>, şu an <gülüyor> patlama benim karadığım <kararlıklar. gülüyor> <Açıyı bulamayan biz. gülüyor> beni <gülüyor> şey, acıyı bulamayan biz sen beni ruhlar aleminin attın bravo acıyı bulamayan biz Müzik Erden çocukluğuna geri döndü. İçerisi nasıl? Aa, i̇çerisi çok kolay. güzelmiş. Şey gibi. Kaperi bahçe. Evet. güzel. Değil, değil mi? Hı. Bir çok böyle şey oldu. Oturacağız no buraya. Oturuyorsunuz yani. mu buraya? He? Oturuyorsunuz mu? çok zaman? Ne zaman? Ne? Gözü yok. Kahve mi çekmeyeyim? Bence gelmeyiz bir daha. Biz de çekecek misiniz burada fotoğrafımızı? Herkes çekecek. Evet. Fotoğrafı. Herkes çekecek. Hepiniz safçanız. Çıkın bu üzerinde çekeceğiz. nasıl gitmiyordu Ne zaman gideceğiz? Hiç zaman. Ne zaman gidecek? <gülüyor> Hiç. Bitmeyecek. Ne zaman bitecek? Ya ben herkesi çektim, kendim çekilemedim. Burada herkes, <gülüyor> Bozdağ'a gelen herkes fotoğraf çekiniyor. Varızal ya. Ya ben çekilme bizsin. Ben herkesi çektim. Bitiremedim çekilemedim de. Şıkızı çekin artık. Var. <gülüyor> var. Her, ben, ben sokak, her kapı biraz önce bir kapının önünde fotoğraf çekiniyordum. Çocuk bekliyordu dedi ki, orası benim evim artık girebilir miyim? dedi. Feslilik <gülüyor> yandı ve zillik. Evet öyle dedi valla. Hem de küçük çocuk. Sen de kendi ediyordun. Tamam. Bu çocuk niye tripleniyor kendi kendine. Aa böyle yapıyor. Hala <gülüyor> yani, yapıyor ben dedim ki yani. Ne evet, <gülüyor> oluyor? Evet, Sen de beni mi çekiyorsun? Alfa'yı çekiyorum. Beni <gülüyor> de çek. Kameraman. Selay. Efendim. Yattığın hikayeden memnun musun? Tabii ki de. Birbirimizi tanımıyoruz biz. Ya bu kız. De bir de bir. Mavi hercan hercanan <gülüyor> oyuncu. Harcadık bunu. Hercanan oyuncu. biz harca biz oyuncularımızsa hercan. Hayır ben. Vallahi ben dedim ki sen sen bu arkadaşa. arkadaşa. Dedim ki filminde şu kızı oynat dedim. Yapmadı, yeteneğim, yeteneğimi yeteneğimi Ama ben, ben. seni övdüm. Demek ki burcunu al dedim. Sonra gittim baktım. Dedi ki ben başkasını aldım. Hani burcunu alıyorduk. Neyse aldık. Ben çekersem bir daha sözüm bana. Yıldız seni yıldız yapabilirim, yıldız yapabilirim. Ya inşallah var. ben kendi bir yönetmen olabilirsem seni <gülüyor> İnşallah bak bunlar i̇nşallah. kameralar kayda geçsin Aynen Bak Neyse. resim koyacağız Devam Hele evet. bir